Ford 2022'nin son çeyreğinde tam 2 milyar dolar zarar etti. Öngörülenden 100 bin daha az araç sattı ve yıl toplamında sadece 10 milyar dolar kar edebildi ki bu Ekim'de güncelledikler hedefin bile 1 milyar dolar altında kaldı. Ama daha da önemlisi CEO Jim Farley'in söyledikleri. Jim Farley samimiyetle itiraf ediyor. Başımız dertte diyor. Beklenenin çok altında kaldık diyor ve değişmemiz gerekiyor diyor. 2022 son çeyrek bilançosu hakkında konuşan Farley maliyetlerimizi düşürmek zorundayız neyin peşinden gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Size tüm ölçümleri ve gördüğümüz tüm spesifik sorunları açıklamak isterdim. Ama ister üretim sistemi verimsizliklerimiz, ister araçlarımızdaki elektrik kabloların uzunluğu olsun sorunumuzun ne olduğunu biliyoruz. Bir dakika bir dakika. Elektrik kabloların uzunluğu mu? Elon Musk haricindeki CEO'lardan duymaya pek de alışkın olmadığımız bu teknik detaya neden faaleye takılmış videonun sonunda bunu anlatıyor olacağım. Ama gerçek şu ki Ford'un başı dertte. Ve Ford benim için çok çok önemli bir şirket. Bir kere Ford Türkiye'de üretim yapıyor. Binlerce insanı istihdam ediyor ve son derecede güzel işler yapıyor. Hatta belki de Ford'un en karlı birimi. Ama bunun ötesinde ben Ford otomobilleri hep sevdim. 2006 model bir Ford Mondeo Giant vardı. Muazzam bir arabaydı. Bayılıyordum acaba. Maskülen bir duygusu vardı. Hala en sevdiğim arabalar arasındadır. Ford gibi olsun hep istedim. Ford'un yeni elektrikli aracı F-150'ye de bayılıyorum. Ford gerçekten başarılı olsun istiyorum. Neyse ki CEO Jim Farley oldukça kararlı ve büyük bir planı var. Yeni 4 Plus Genişleme Planı Planın detayları hala pek belli değil ama anladığımız kadarıyla Ford bir Tesla olma yolunda gidiyor. Hatta daha da net olayım, direkt olarak Tesla'yı taklit ediyor. Bu son derece akıllıca bir teknik olabilir. Jim Farley, Tesla ile başa çıkmakta zorlandıklarını samimiyetle itiraf ediyor. Ve madem bükemiyoruz eli, o zaman öpeceğiz diyor. Aynı yola girmeye niyetliler. Bu detaylara gireceğiz, çok şaşıracaksınız. Şimdi gelin Jim Farley'in planını biraz daha anlayalım ve bu 120 yıllık sektör devinin bu işi başarıp başaramayacağını hem bir yatırımcı hem bir yatırımcı. Hem bir otomobil aşı, hem de Ford'u seven birisi olarak sizler için yorumlamaya çalışayım. Jim Farley 2018'de Ford'un başına geçtiğinden beri çok önemli değişiklikler yaptı. Beni tabi en çok ilgilendiren F-150 Lightning isimli elektrikli pick-up'ı ve Mach-E'si. O da elektrikli SUV'si. ise de son derece başarılı araçlar. Ford Farley'in yönetiminde tam bir elektrikli otomobil yönetisine dönüşmek konusunda önemli adımlar atıyor. Ama bu adımlar henüz yeterli değiller ve Ford'u düzlüğe çıkaramıyorlar. Henüz Tesla'yı yakalamaktan uzak olsa da Ford'un elektrikli araç üretimi hızla artıyor. 2022 yılının sonunda ayda 12 bin araca 2023 yılın sonunda 50 bin hedefliyorlar. Hiç de fena değil. Şu anda da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde Tesla'dan sonra en çok elektrikli arabayı Ford satıyor. Ama maalesef bütün bunlar Ford'un sorunlarını çözmüyor çünkü Ford para kaybediyor. Etikli otomobillerde muhtemelen daha da fazla para kaybediyor. Ford'un karsızlığının arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi diğer bütün otomobil firmalarında gördüğümüz gibi COVID'den kaynaklanan tedarik zinciri sıkıntıları. Bunu mesela son çeyrekte şirketin bilançosuna ekstradan bir 1 milyar dolarlık yük getirdiğini söylüyor Farley. Ama burada Faride'yi çok takdir edecek bir mesele var. Sadece oraya sığmıyor ve diyor ki hayır bizim kendi sorunlarımız da var ve aslında bunun etkisi COVID'den daha büyük. Öncelikli problem kalite sorunları. Yani Ford gibi 120 yıllık bir şirket neden hala kalite sorunu çözememiş durumda bilmiyorum. Ama gerçekten büyük sorun var. Son 2 yıl boyunca şirket özellikle yeni modellerinde çok sayıda geri çağırma yapmak zorunda kaldı. Automotive News isimli dergi Ford'un 8.6 milyondan fazla aracı geri çağırmak zorunda kaldığını toplamda 65 kez geri çağırma yaptığını ve bundan dolayı da üst üste 2 yıl sektördeki en kötü performansı sergilediğini söylüyor. Ford'un kalite sorunları bir yandan tabi tüketiciler nezdindeki imajını bozuyor ve bir yandan da bir sürü ekstra maliyete yol açıyor. Ford'un bu işi mutlaka çözmesi lazım. Bu konuda epey bir yönetim değişikliğine gittiler. Fahale ediyor ki 2023'te sorun üzerinden gelmeye başlamış olacağız. Ford'un maliyetlerini yükselten iki İkinci meselede işletme verimsizlikleri ve Jim Farley diyor ki bunun sebebi çok karmaşık bir organizasyon olmamız. Hem müşterilere dönük yüzümüz bayağı karmaşık, bağırlık sistemleri vesaire biraz sonra geleceğiz. Hem de kendi iç sistemlerimiz çok karmaşık. Bunları mutlaka sadeleştirmemiz gerekiyor. İşte bu noktada Farley samimi olarak Tesla yeniliklerini itiraf ediyor. Bir araştırma firması kısa süre önce yüz yatırımcıya gereksel otomobil şirketlerinin maliyetler konusunda Tesla'yı ya yakalayıp yakalayamayacaklarını sordu. Yüzde %92'si hayır dedi. İşin enteresanı aynı soru Jim Farley'e sorulduğunda dedi ki %92'ye katılıyorum. Burada kısa bir notla Farley'in neye değdiğini rakamlara dökmekte fayda var. Ebita kâr maaşı olarak bilinen faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi maaşlara bakıldığında Tesla 2022'de %22.4'lük kâr maaşı yakalamış durumda. Ford'da bu %8.8. İnanılmaz bir fark var hakikaten. Farley'i burada bir kez daha takdir etmek lazım. Çünkü bu Bundan kurtulmanın yolunun eleman kıyımı olmadığını söylüyor. Geleneksel CEO'larının çoğunun girdiği yol budur. Onun yerine yapısal dönüşümler yapmamız gerekiyor diyor. Öte yandan işin doğrusu şu ki, Farley'de maalesef eleman çıkartıyor. Temmuz ayında Cars Culture isimli dergiye verdiği bir röportajda aynı işi biz %25 daha fazla mühendisle de yapıyoruz demişti. O günden bu yana Ford Amerika'da 8000 kişi işten çıkarttı, Avrupa'da da 3200 kişinin daha işten çıkartılacağı düşünülüyor. Ama yine de Ford'un devasa yapısı içinde de bu küçük bir rakam. çünkü. Farley yapısal değişiklikleri daha fazla önemsiyor. Peki nedir bu yapısal çözümler? İlk etapta fosil yakıtlı araç üretimiyle elektrikli araç üretimini birbirinden ayırıyor. Şirket olarak ayırmıyor ama kar zarar takibi, bilanço, yönetim anlayışlarını ayırıyor. Neden bunu yapıyor? Bu sayede daha çok şeffaflık olacağını söylüyor. Bana kalırsa bir yandan da fosil yakıtlı otomobil tarafının ölümünü hazırlıyor. Bu arada küçükte bir dipnot. Türkiye'deki üretim operasyonu tamamen ayrı takip ediyor. Çünkü Türkiye'de ticari araçlara kitlenmiş. Şurada Ford ve o son derece derece karlı bir iş. Farley'in maliyetleri indirmek konusundaki ikinci büyük fikri ise araçları sadeleştiriyor olmak. Ve bu gerçekten son derece önemli. Tesla'nın en büyük avantajı sıfırdan tasarladığı için araçlarını ve uzun zamandır elektrikli araçlara uzmanlaştığı için çok sade otomobiller üretiyor. Sade otomobiller üretim kolaylığı ve maliyet avantajları yaratıyor. Ford'da bu konular biraz sorunlu. İşte burada bu kablo uzunluğu mesesine geri dönüyoruz. Farley diyor ki Mach-E isimli elektrikli araç modelimizde elektrik kablosu uzunluğu olması gerektiğinden bir nokta altı kilometre daha uzun bu uzun kablolar yük yaratıyor ne kadar yük 70 pound yani aşağı yukarı 31 kilo civarında elektrikli araçlarda enerjiyi çok tutumlu kullanmak gerekiyor oysa bu 31 kiloluk ekstra ağırlık aşağı yukarı 300 dolarlık yeni pil ihtiyacı yaratıyor ve bu sadece bir örnek geleneksel otomobil üreticileri o eski kafalarıyla elektrikli araçlar üretmeye başlayınca böyle sıkıntılar çıktı Toyota'da mesela bir tane elektrikli aracı var arabada hala şanzıman kanalı bulunuyor. Oysa biliyorsunuz elektrikli arabalarda şanzıman kanalları yok. Pek çok geleneksel otomobil üreticisi eski fosil yakıtlı araçlarının temel platformlarını elektrikliye dönüştürmeye çalıştılar. Bunun istisnası Volkswagen, bunun istisnası Hyundai ve aslında Ford da sıfırdan platform yaratmaya çalıştı ama platform yaratmak o kadar kolay da bir şeye benzemiyor. İşte bu nedenle diyor ki faalde elektrikli araçlarımızı gözden geçireceğiz sadeleştireceğiz. Kabloları kısaltmaya başlamak iyi bir yol olabilir. Bu için tabi yazılım becerinin geliştirmeleri gerekir ve arabaların tasarımını baştan elden geçirmeleri şart. Farley'in şirket analizinde bir başka sorunlu bölgede bayilik sistemi. Ford'un bayileri etikli araç satmak istemiyorlar. Bu kadar basit. Çünkü bu araçların bakım giderleri çok düşük. Oysa bayiler esas kârı oradan ediyorlar. O yüzden de direniyorlar. Farley bayilerle epey bir kavga etti ve sonunda onları şununla tehdit etti. Eğer etikli araçları benim istediğim fiyatla satmazsanız size bir daha etikli araç vermeyeceğim. Bu kavga nereye varır görmek lazım. Amerika'da bu arada bayilik sistemini koruyan çok sayıda kanun da var. Hatta bundan dolayı Tesla bazı eyaletlerde satılamıyor. Çünkü direkt satış yapıyor. Ama Ford bu işe girişmeye niyetli. Ford bunu başarabilecek mi göreceğiz. Tesla zaten hep bayisiz çalıştı. Tesla'nın sisteminde şovrumları var. Oradan gidip arabaya bakabiliyorsunuz isterseniz ama satın almanın tamamı internet üzerinden gerçekleşiyor. Böylece Tesla çok daha esnek olabiliyor. Çok daha hızlı olabiliyor. Çok daha müşteri deneyimine uçtan uca hakim oluyor. Ve aracın fiyatını birebir kendisi yönetiyor. Farley'in Tesla'ya benzemeye çalıştığı başka bir konuda fabrikalı İki tane dev fabrika yapıyorlar. Tennessee ve Kentucky'de sadece elektrikli araç üretimine yönelik. Bunlar tıpkı Tesla'nın giga fabrikalarına benziyor. Sadece büyüklükleri değil, tam entegre olmaları da öyle. Buradan ham madde giriyor, buradan ürün çıkıyor kabaca. Aslında bu Henry Ford'un Ford'u kurarken ki temel felsefesiydi. Elon Musk da zaten o felsefeye çok inanıyor. O temel felsefe işte Ford'a geri dönüyor. Seri üretim, uçtan uca tam entegre üretim. Üretimin bütün unsurları kontrol altına almak böylece maalesef adetleri aşağı doğru çekiyor olmak. Bu fosil yakıtta araç üretimi modelin tam tersi bir model. Çünkü eski modelde otomobil markaları aslında temelde birer montaj ürünü yapıyorlardı. Parçalar Bosch gibi, Valeo gibi, Siemens gibi firmalar tarafından üretiliyordu. Şirketler de bunu bir araya getiriyordu. Oysa orada verimlik yakalamak etikli tarafta zor. Ford bu yönden de tıp atıp Tesla'nın yoluna giriyor. Ve önümüzdeki yıllarda bu fabrikalara 50 milyar dolar üzerinde para harcamaya niyetli. Peki cim faaliyin başarılı olacak mı? Vallahi çok zor bir işe girişmişti durumda. Bir yandan balik sistemi değiştirmesi gerekiyor. Bir yandan çok sayıda işçi mühendisi ya işten çıkarması ya değiştirmesi gerekiyor. Bir yandan yönetim kuruluyla hissedar baskısıyla uğraşması lazım. Hiç de kolay bir yolculuk yok. Ama Ford 120 yıldır pek çok fırtınayı başarıyla atlatmış bir şirket. Amerikan otomobil üreticileri arasında Tesla ile beraber hiç iflas etmemiş tek şirket bu arada. General Motors en son krizde iflas etmişti örneğin. Bu yöndeyle Ford'a güvenmek lazım. Ford Amerika için çok önemli bir marka. F-150 gibi Amerika'da en çok satılan bir modele de sahip. Ford bunu başarabilir diye düşünüyorum. Ama yolu kolay değil ve önümüzdeki dönemde hisse senedi böyle biraz sallanacak gibi. Bu bir yandan da aslında yatırım fırsatı olarak da görülebilir bu arada. Mesela fiyat kazanç olarak bakacak olursak Ford 8'ler civarında Tesla 40'lar civarında gözüküyor. Bu gösterge bence enteresan çünkü Ford bu dönüşümü başarabilirse bu değerleme epey ucuz kalacak ama dönüşüm başarıp başarmayacağı tabii ki belli değil. Ben uzun vadede Ford'un işleri yoluna koyabileceğini düşünüyorum ama epey çok paraya, finansmana ihtiyaç olacak ve bütün Ford camiasının CEO Jim Farley'in bu iddialı planın arkasında bütün güçleriyle durmaları şart. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Bu arada eğer hisse senedi yatırımı yapmayı düşünüyorsanız ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum ama yatırımcı konusunda eğitimler veriyorum. Nasdaq borsasında nasıl yatırım yapılır isimli eğitimimin 7. tekrarını çok yakın zamanda yapacağım. Mutlaka beklerim. Linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. 7 kere tekrar ettiğime göre fena bir eğitim olması gerek. Şimdekiler gelenler çok çok memnun kaldılar. Her her zamanki gibi sorularınızı ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ford hepimizin aslında hayatlarında yer alan önemli bir marka, önemli bir şirket. O konudaki düşünceleriniz görüşleriniz çok değerli. Bir de bir like çok iyi olur. Şu algoritmalar bizi biraz daha sevsin. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.